Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Hafta sonunu beklerken, genellikle lafta sonu video yapmıyorum ama Tusaş'tan 3 önemli haber geldi. Bunlardan birincisi, Hürjet'in P1 olarak adlandırılan prototipi fabrikadan çıkartılma görüntüsü yaşandı. Hemen arkasından Anka 3 olarak adlandırılan Uçan Kanat İnsansız Hava Aracı sisteminin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ve dünün de tabiri caizse dün gece yarısının manşet haberi de Milli Muharip Uçak prototipin önden görüntüsüydü. Bu gerçekten 3 görüntüde 3 ayrı konu oldukça sansasyonel ve çok ses getirdi. Bu videomuzda bu projelerle ilgili son gelişmelerle ilgili elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikli olarak Hürjet'ten başlamak gerekirse Hürjet'in üzerinde motoru bulunmayan iniş takımları sabit olarak adlandırılan P1 olarak adlandırılan prototipi ...çalışanlar tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde hangardan çıkartıldı ve yer testlerinin yapılacağı noktaya götürüldü. Şimdi bir hava aracının tasarımını bitiriyorsunuz, arkasından üretim başlıyor, üretim süreçleri içerisinde üretilen prototiplerin asıl amacı testlerin gerçekleştirilmesi. Tabii ki testler yerde başlıyor. Bunu uçuş aşaması izliyor uçuştan sonra gerekli performans alındığı zaman işte sivilse bu bir sertifikasyon süreci olarak adlandırılan havacılık otoritelerinin kontrolüne sunuluyor ve sonrasında e, sipariş veren şirketin kabulünün arkasından da hava aracı envantere giriyor. İşte askeri ise askeri, sivil ise sivil. Şimdi P1'de burada önemli bir nokta var. E, uçak üzerinde bu testlerin, yer testlerin yapılması amacıyla üretilmiş bir uçak. Bu uçak alınıyor test merkezine götürüldü Hatta bir sonra gelen fotoğraflarda bunu test merkezinde bir e, özel bir ekipmanların üzerine konarak testlerinin başladığı ortaya konuyor bu testlerde yer testleri ilk uçuş öncesinde büyük önem arz ediyor bize ulaşan son bilgilere göre uçakta biliyorsunuz Amerikan General Electric imalatı f404 tipi motor bulunuyor bu tür işte tek motorlu Boeing'in yaptığı T7 veya Güney Kore'nin yaptığı T50 gibi benzer kategorideki uçaklarla aynı motoru Hürjet kullanacak. Ee, bu bir eğitim uçağı ilk konsepti. Eğitim uçağı olduğu için de şu anlık bu motorun alınmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı şu anlık gözükmüyor. Ancak motor henüz daha teslim edilmemiş durumda. Önümüzdeki günlerde bu teslimatın arkasından motorun uçağa montajı başlayacak. Ve muhtemel yakın bir zaman içerisinde bu uçağın test, yer çalıştırmalarını bekliyoruz. Hürjet'in görüntülerinin hemen arkasından Anka 3 olarak adlandırılan uçan kanat konseptinin ilk çizim görüntüleri önce Yeni Şafak gazetesi tarafından paylaşıldı. Biz de oradan aldık haberimizi web sitemize koyduk. Bu noktada da bir konsept tasarımı gözüküyor. Şimdi uçan kanat dediğimiz zaman gövde tamamen kanatlardan oluşan, Genellikle bu konseptlerde pek fazla bir dikey stabilize olmuyor. Bir farklı bir İHA türü gelmiş olacak. Anka 1 biliyorsunuz tek motorlu, şu an envanterde olan e, orta sınıftaki insan sava aracı. Anka 2, daha sonra adını Aksungur olarak değiştirirler e, Lert, e, Tusaş tarafından. Çift motorlu pervaneli yine bir İHA sistemi. Anka 3'te uçan e, kanat konsepti olacak. Jet ihalar konusunda biliyorsunuz Baykar'ın ilk uçuşunu yapan kızıl elması var. Avcı görevinde olacak. Anka 3 TUSAŞ'ın daha ağırlıklı yer görevi için kullanılması planlanıyor. Yani radar kesit alanı küçültülmüş bir uçak radardan tespiti zor. Bir şekilde yer görevleri darbe amaçlı yani kalkacak bir noktaya doğru uçuşunu gerçekleştirecek ve vuracak geri dönecek veya uçağın içerisinde konulacak farklı, işte elektronik karıştırma olsun, sinyal istihbaratı olsun bu tür görevlerde de Anka 3'ün kullanılması hedefleniyor. Yani aslında Kızıl Elma e ve Anka 3 birbirini tamamlayıcı bir konsept olacak. Anka'da, Anka 3'te baktığımız zaman Hava kuvvetlerinin force'larını gördük üzerinde ama bu bir konsept tasarımı çünkü her iki kanadın üzerinde de force kullanılmış fakat normalde böyle bir şey yok. Tek kanat üzerinde yukarıda force var bir kanadın aşağısında da altta force olması durumunda yani Türk Hava Kuvvetleri'nin daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milliyet force ve bayrak kullanımına göre bunu yapılması lazım. Bunlar ufak detaylar önemli değil. Bu da gerçekten İlk defa şöyle bir ete kemiğe kavuşmuş görüntüsü de oldukça Anka 3'ün heyecan verdi. Ee, bizleri en azından ne olacakmış, nereye evriliyor diye çok merak ettiğimiz bir konuydu. TUSAŞ'ın hedefi Anka 3'ü gelecek yıl Nisan ayında ilk uçuşunu yapabilmek. Burada da tabi kullanılan motor yine Ukrayna e, yapısı bir motor yaklaşık itiş gücü 5500 libre kızıl e, elma ile aynı motor. Kızıl elmada kullanılan afterburnersız modeli burada ise afterburnerlı modelinin kullanılması hedefleniyor. Ama ben eminim ki gelecek 3-4 yıllık süre içerisinde Tee'nin TF6000 motorunu yapmasıyla birlikte Anka 3'teki motor da T tarafından yapılmaya başlanacak. Ve böylece ihalesinde bir konsept, önemli bir konsept oturulmuş olacak. Şu anki kullanılan motor biraz önce dediğim gibi 5500 libere. Tf-6000 ile birlikte 6000 librilik bir motor buraya yerleştirilmiş olacak. Üçüncü önemli manşet Milli Muharip Uçağı'nın ortaya çıkan fotoğrafıydı. Baktığımız zaman mokapla e, görüntüler çok farklı. Bir de bu paylaşılan görüntüde daha önceden TUSAŞ'ın basına verdiği arkadan çekilmiş görüntüde kokpit vardı. Radom yani o radarın üzerindeki kapak kısmı yoktu. Burada Milli Muharip Uçağı iniş takımlarının üzerinde görüyoruz. İniş takımları sabit, hani nihai bir iniş takımı değil, şu anlık konmuş bir iniş takımı. Motorların geldiği ifade ediliyordu. Zaten geçtiğimiz Haziran ayında motorların montajı tamamlanmış Milli Muharip Uçağı. Önden baktığınız zaman hava alıklarının daha o Mokab'a göre daha değişik olduğunu, farklılaştığını görüyoruz. Kanopinin değiştiğini ve de ön tarafa doğru açılıyor. yani Bugün ön tarafa doğru açılan kanopiler arasında işte F-35'in kanopisi aynı şekilde. Çinlilerin J-35 uçağının da aynı şekilde ön tarafa doğru açılıyor. Burun yapısının değişmiş olduğunu görüyoruz. Tabi bu fotoğrafı paylaşınca da birçok insan yorum yaptı bunlarla ilgili. İşte kanadı şöyle olmuş, burun böyle olmuş, kaldırıcı yüzeyi şudur budur. Onlara da şu cevabı vermek istiyorum arkadaşlar bu projede binlerce mühendis çalışıyor. Hayatını alamışlar buraya, onlar muhakkak hesaplarını yapmışlardır diye belirtmek istiyorum. Dediğim gibi sabit iniş takıma sahip milli muharip aynı Hürjet'te olduğu gibi kokpite e, elektronik ekranların sistemlerin yerleştirilmeye başlandığı ifade ediliyor fırlatma koltuğunun konulduğu ifade ediliyor kanepinin hemen önünde kızıl ötesi algılayıcı sisteminde yer, olduğu, yer aldığı dikkatten kaçmaz durumda sonuçta bunlar test uçakları ben eminim ki yakın bir zaman içerisinde bunların evrimleri tamamlanacak ve seri imalata geçildiği zaman bu görüntülerden biraz daha farklı bir şeyleri göreceğiz gibi. Bu 3 projeyle ilgili arka arkaya gelen görüntüler tabi TUSAŞ'ın gerçekten çok ciddi bir hedefi var. Nedir bu hedef? 18 Mart 2023'te milli muharip uçağın fabrikadan çıkartılması. Şimdi fabrikadan çıkartabilmek önemli değil. Motoru çalıştırırsınız. Hani uçuş aşamasına daha var. Önünüzde bir süreç var. Onu çalıştırırsınız. Ama Hürjet'in 18 Mart'ta ilk uçuş, Atak 2'nin 18 Mart'ta ilk uçuşu gibi baya böyle iddialı açıklamalar var. Havacılıkta önemli olan uçuş emniyetinin sağlanarak bunların mühendislik açıdan hazır olması. Hani bu tarihler tutulur tutmaz bence hiç önemli değil. Gayet hızlı bir şekilde TUSAŞ e, görevini gerçekleştirmek üzere hızlı bir şekilde çalışanlar büyük bir özveriyle görevlerini yapıyorlar. Havacılık bu. Son saniye bir arıza çıkar. Hani Bunlar 18 Mart'ta uçacak, şöyle yapacak, böyle yapacak değil. Rollout yani fabrikadan çıkış işin en daha Diğer işlere göre bir nebze daha kolay işi. Bunlar belki önümüzdeki aylar içerisinde ilk uçuşunu yaparlar. Gecikme olabilir. Hiç önemli değil. Havacılık burası. Önemli olan dediğim gibi uçuş emniyeti. Ama bir şeyi de böyle çok e, tarih baskısını üzerinde hissettiğiniz zaman Allah korusun yaşanabilecek herhangi bir aksaklık gerçekten bu projede çalışanlara ve projeye büyük zarar verir. Bu açıdan çok önemli adamlar atıyor TUSAŞ. Bu adımları da stratejik olarak ...kamuoyuna iyi aktarılması gerekiyor ve bunlarla ilgili de beklentilerin biraz aşağı çekilmesi lazım. Bizde artık insanımız, savunma sanayine havacıla çok meraklı, günlük konular haline geliyor. Berbere gidiyorsunuz, taksiye biniyorsunuz, bu sorularla ben karşılaşıyorum, şu şöyle olacak, böyle olacak. Bu güzel bir şey bir taraftan ama bir taraftan da gidişat üzerine de bir baskı oluşturuyor. Malum şartlar içerisinde ekonomik durum var. Türkiye'nin gerçekten sahip çıkması gereken mühendisleri var. ve Bir taraftan çok iddialı projeler, oturulan ambargolar, sıkıştırılan durumlar. Bunların da çok çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi şart. O yüzden mühendislerimiz üzerine çokça ben böyle baskı kurulmasını açıkçası doğru bulmuyorum. Sizlere zaten gelişmeler oldukça, buradan dilimiz döndükçe sizlere anlatmaya çalışıyoruz. 3 proje. Çok heyecan verici. Gerçekten benimle wow dediğim görüntüler oldu bunlar. Ee, umarım en doğru zamanda ilk uçuşlarını yaparlar. Projeler planlandığı gibi gider ve bunlar başarıyla göklerimizdeki yerlerini alırlar. Havacılıkla savunma ile ilgili haberler Tolga Özbek.com sitemizde bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz bu videoyu beğen tuşuna basın, yorum yazabilirsiniz. Bu aralar yorumlarla ilgili ben biraz daha kurallarımı sıkılaştırmış durumdayım. Bunda bazen izleyicilerimiz bana mail atıyorlar ama kurallar sıkı. Lütfen o kurallara uyun. Biz burada sadece bilgi konuşuyoruz. Havacılık konuşuyoruz, savunma projeleri konuşuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.